Bakalım birkaç tane daha konik tanımlama problemleri yapabilecek miyiz? Elimizde x kare artı y kare eksi 2x artı 4y eşittir 4 işlemi var. İlk yapmamız gereken şey bunun hangi tür konik ara kesit olduğunu bulmaktır. Bu benim x kare terimim, bu da y kare. Bunlar denklemin aynı tarafındalar ve pozitif katsayıları var. Yani uğraştığımız şey bir elips. Bu durumda katsayılar eşittir. İkisi de artı 1. Bu bana bunun bir çember olduğunu gösterecek. O zaman bunu standart şekle sokalım. Sonra da grafiğe yansıtalım. Yani kareye tamamlamaya çalışacağız. X değerlerini alalım. Çünkü çemberi tamamlamak için elimizde x kare eksi 2x artı bir şey olacak. Artı ve şimdi de y kare değerlerini yapalım, y kare artı 4y artı 1şey eşittir 4'e. Ve şimdi neredeyiz? Eksi 2'nin 1 bölü 2'sini alıyoruz, o da eksi 1 eder. Bunun da karesini alıyoruz, o da artı 1 eder. Yani 1 ekliyoruz. Burada dışarıda olan bir şey yok. Bu yüzden 1'i denklemin sol kısmına ekledik. Yani sağ tarafa da 1 ekleyeceğiz. Ve 4'ün 1 bölü 2'sini alıyoruz, o da 2 iki etti. 2'nin karesi. Buraya 4 koyduk. Yani sağ tarafa da 4 eklememiz lazım. 4 ekledik çünkü 4 ile çarpılan hiçbir şey yok şu an. Yani bu x eksi 1'in karesi artı y artı 2'nin karesi eşittir 4 artı 1 artı 4. Yani 9. 9'a eşit. Ve şimdi bulduk. Elimizde çemberin standart biçimdeki denklemi var. Hatırlayın eğer çemberin merkezi 0 ise standart biçim x kare artı y kare eşittir r kare. Yani bu r kare. yarıçapın karesi. Yani yarı çapta 3'e eşit ve merkezde 1'e eksi 2 noktasında. Peki neden? Çünkü neyin bu denklemin 0 yapacağını düşünmeliyiz. Bu 0 noktasıydı ama şu an x koordinatı 1. Ve bu denklemi 0 yapacak şey y eşittir 0'dır. Yani bu durumda y eşittir eksi 2. Çemberimiz bu yarıça da bu. Şimdi çemberi grafiğe dökmeye hazırız. 1'e eksi 2 noktasında olacak yani burada. Yani bu çember burada başlayacak. Bu bir noktası olacak. yani merkeze çok yakın. İşte merkezde 1'e eksi 2 noktasında. ve yarıçapı da 3. Yani bu uzaklık her yönde 3. Bu çok kolay bir problem değil. Çemberler zaten bazı açıdan, bazı yönlerden aslında en kolaydır. Bu arada hatırlayın, bu bir elips olacak demiştim. Yani bu elips için standart formül. Yani iki tarafı da 9'a bölerseniz ne elde edersiniz? 8 eksi 1 karesi bölü 9 artı y artı 2. Bunun karesi bölü 9 eşittir 1'e. Yani yatay eksen ya da yatay çap 3 olacak ya da yatay çap ya da yatay yarı çap 3 olacak. Ve dikey yarı da 3 olacak. Çünkü bu elimizde yarı çap değişmez. Yani gerçekten bir çember. Evet, hadi bir tane daha yapalım. Bunları bildiğinize, iyi öğrendiğinize emin olalım. Elimizde 2x kare artı y artı 12x artı 16 eşittir 0 var. Peki, önce x kare ve y kare değerlerine bakalım. Sıfır kareli bir terimdir ama y kare terimi yok. Yani bu bir tip bir bilmece. Bu bizi konik kesitlerimizin dördüncüsüne götürecek. İlk videoda bahsetmiştik ama üstünde durmamıştık. Bu bir parabol. Parabol bu. Peki parabol olduğunu nereden anladım? İleriki videolarda parabollerin değişik biçimlerine değineceğim ve bütün noktaların nasıl bir noktaya ve bir doğruya eşit uzaklıkta olduğuna değineceğim. Ama biliyorsunuz ki, en basit parabol, y eşittir x karedir. Parabol buna benzer, tepe noktası orijindir. Ya da x eşittir y kare dersek buna benzer. Yanlamasına şekildedir, böyle yanlamasınadır. Tepe noktası yine orijindir. Bunun bir parabol olduğunu biliyoruz. Çünkü y ve x kare değerlerimiz var. Bunlar farklı dereceler. y'nin ikinci derece terimi yok. Bunu size, Tandık gelecek bir forma sokmak için sol taraftan y dışında her şeyi çıkaralım. Yani y eşittir eksi 2x kare eksi 12x eksi 16. Bu şimdi sizin bildiğiniz form, daha alışık aşina olduğunuz form. Bu parabolün şimdi sıfırlarını bulmayı biliyorsunuzdur, değil mi? Şimdi bunu yapalım. Bu denklem ne zaman bakalım x ekseniyle kesişiyor? Y eşittir 0 ise. Yani bu sıfıra eşittir. 2x kare eksi 12x eksi 16 elde ettik. Bu, genelde yaptığımızdan farklı. Normalde kareye tamamlamaya çalışırdım ama bu sefer ilk önce parabolün sıfırlarını bulmalıyım. Sıfırlarını bulmalıyım. Yani sıfır eşittir eksi 2 çarpı, eksi 2'yi çarpanlarına ayırırsak x artı 6x artı 8 elde ederiz. Yani bu sıfır eksi 2 çarpı x artı 2 çarpı x artı 4'e eşittir. Yani her şeyin 0 olabilmesi için ya bu 0'dır ya da bu 0 olmalıdır. Yani ya x artı 2 0'a eşittir ya da x artı 4 0'a eşittir. Yani x eşittir eksi 2 ve x eşittir eksi 4. Bu parabolün iki sıfırı bunlardır. Şimdi bu parabolle ilgili bir şeyi kesin biliyoruz ki bunu, bunu cebir sınıflarına yapmışsınızdır. x eksenini çizseydik, parabol x eksenini 1 ve eksi 2 noktalarında ya da 3 ve eksi 4 noktalarında keserdi. Şu ana kadar bunu biliyoruz. Bakalım bu parabol hakkında daha çok şey öğrenmek için kareye tamamlama becerimizi, becerilerimizi kullanabilir miyiz? Bunu tekrar yazacağım şimdi. Yani y eşittir, şimdi x değerlerini olduğu gibi alalım ve eksi 2'yi ayıralım. Eksi 2 çarpı x kare artı 6x ve bir şey daha ekleyeceğim ve şimdi eksi 16 çıktı. Eksi 16 elde ettim. Tam kare elde etmek için 6'nın 1 bölü 2'sini almalıyım, yani 3. 3'ün karesi 9. Eğer denklemin sağ tarafına 9 eklersek, ama sadece 9 eklemedim, bu 9 çarpı eksi 2. Çıkarırsam bu eksi 18, eğer tabi sağ taraftan 18 çıkarıyorsam, sol taraftan da çıkarmalıyım. Yani eksi 18 ve şimdi denklem y eksi 18 eşittir eksi 2 çarpı x artı 3'ün karesi, x artı 3 karesi eksi 16. Şimdi bunu bildiğimiz bir formata, forma sokalım. İki tarafa da 16 ekleyelim. Şimdi iki tarafa da 16 eklersek, y eksi 18 artı 16. Bu y eksi 2 olacak ama çevresine parantez koyacağım. Eşittir eksi 2 çarpı x artı 3 kare. Şimdi neden bu formu soktum diye soracaksınız çünkü bu bize yardım edecek Diğer konik kesitlerde de bu tipi görürüz. Size şimdi y eşittir x kareyi grafiğe dökündesem. bunun gibi bir şeye benzerdi. Buraya bir eksen çizelim. y eşittir x kare bunun gibi bir şeye benzer bir parabole benziyor. Aslında bu bir parabol tepe noktası da 0. Tepe noktası bu arada parabolün en yüksek ya da en alçak noktasıdır. Ufak bir hatırlatma, hesaplamaya geçtiğimizde bununla ilgili çok daha fazla şey öğreneceksiniz, göreceksiniz ama hatırlayabilirsiniz, u'nun altı ya da üstü. y eşittir eksi x kareyi çizseydim, bazı noktaları işaretleyebilirdiniz ama bunun gibi bir şeye benziyor. Eğer y eşittir 2x kareyi grafiğe dökmeyi deneseydim, y eşittir x kare gibi Olurdu. Biraz benzerdi ama iki kat daha hızlı yukarı çıkardı. Buna benzerdi mesela. Yine tepe noktası orijindir. Eğer y eşittir eksi 2x kareyi çizseydik de bunun gibi bir şey olurdu. Aşağı doğru açılırdı ve iki kat hızlı aşağı giderdi. Bu denklem y eşittir eksi 2x kare ile aynı şey. Aynı anahtlara sahip ama ama tepe noktası değişmiş durumda. Yani orijinde değil. Peki, hangi y değeri bu terimi 0 yapar? y eşittir 2. Peki, neden 0 yapan değeri arıyoruz? Çünkü orijindeyiz, orijin. Hangi x değeri bunu 0 yapar? x eşittir eksi 3. Bu bize tepe noktasının nerede olduğuyla ilgili bilgi verir. Tepe noktası x eşittir eksi 3, y eşittir 2 koordinatındadır, koordinatlarındadır. Yani olduğu yer x eşittir 1, 2, 3 ve y eşittir 1, 2. Bu iki noktayı çoktan biliyoruz çünkü bunun sıfır olduğunu bulduk. Bilmeseydik bile y eşittir eksi 2 x kare ile aynı şekle sahip olduğunu biliyoruz. Yani aşağı doğru açılacak, bunun gibi. Ve y eşittir eksi x kareden daha hızlı olacak. Buna benzeyecek. Ve bu noktalardan geçtiğinde biliyoruz. İşte böyle. artık her konik kesit türüne değindik. İleriki iki videoda konik kesit teorisi, konik kesit teorisi hakkında daha derinlere ineceğim. Fakat bence bir cebir testinde karşınıza çıkacak. pek çok soruyu artık şu anda cevaplayabilirsiniz. Hoşçakalın.